Taban değiştirme formülünü kullanarak 5 tabanında log 100'ü en yakın 1000 yuvarlayarak bulunuz. Taban değiştirme yöntemi oldukça kullanışlıdır. Özellikle hesap makinesi ile hesaplama yapıyorsanız bu yöntem sizin işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Çünkü çoğu hesap makinesi yazdığınız logaritmanın tabanını değiştirmenize izin vermiyor. Hesap makinelerinin doğal logaritma ve 10 tabanındaki logaritmalara göre fonksiyonları vardır. Doğal logaritma da bu arada e tabanındaki logaritmaları denir. Yani tabanı genellikle değiştirmeniz gerekiyor. Zamanımız kalırsa size formülün neden çok mantıklı olduğunu ve ona nasıl ulaştığımızı göstereceğim. Taban değiştirme formülü bize a tabanında log b'nin x tabanında log b bölü x tabanında a'nın logaritması ile aynı olduğunu gösterir. Formülle logaritmaların tabanını değiştirebiliyoruz. Bu nedenle de bu formül bizim işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Burada tabanımız a ve onu x ile değiştirebiliriz. Eğer hesap makinemizin belirli bir x tabanlı fonksiyonu varsa tabanımızı bu fonksiyona çevirebiliriz. Bu bahsettiğim taban genellikle e ya da 10 olur. Ama tabii ki 10 tabanında hesaplama yapmak daha kolay. Genel olarak, birinin logaritmayı bu şekilde yazdığını görürseniz, eğer log x diye yazıyorlarsa, 10 tabanında log x'ten bahsediyorlardır. Eğer x'in doğal logaritması yazılmışsa, bu e tabanında log x'ten bahsediyordur. e burada sonsuza kadar devam eden 2.718 sayısı. Evet, şimdi bu öğrendiğimiz formülü bu soruda uygulayalım. 5 tabanında log 100'ümüz var. Bu taban değiştirme formülü bize bunun x'i 10 ile değiştireceğim 10 tabanında log 100 bölü 10 tabanında log 5 olduğunu söylüyor. Aslında bu üstteki kısmı bulmak için hesap makinesine ihtiyacımız yok. Log 10 tabanında 100 10'un hangi kuvveti bize 100'ü verir? Tabii ki 10 üzeri 2. Yani bu sayı 2'ye eşit. Dolayısıyla bu denklem 2 bölü 10 tabanında log 5 ediyor. Hesap makinamızı kullanabiliriz çünkü 10 tabanında logaritmaları hesap makinamız ile hesaplayabiliyoruz. İstediğimiz sayıyı elde edebileceğiz. 2 bölü hesap makinesinde sadece log yazıyorsa bu 10 tabanını kasteder, ln ise e tabanını kasteder. 10 tabanında log 5. Bizden bunu en yakın bindeliğe yuvarlamamızı istiyorlar. Bu da yaklaşık olarak 2.861 ediyor. Bunu doğrulayabiliriz. Çünkü teoride 5'i bu üste yükseltirsem 150 etmem gerekir. Mantıklı. Çünkü 5 üssü 2, 25. 5 üssü 3 ise 125 yapar. Bulduğumuz sayı da 3'e 2'ye olduğundan daha yakın. Bunu doğrulayalım. 5'in bu kuvvetini alalım. Ne yaptığımızı en yakın bindeliğe yuvarlayıp yazayım. 5 üzeri 2.86 bir tüm basamakları koymuyorum. Neye ulaşıyoruz? 99.94 buldum. Tüm basamakları yazarsam 100'e çok yakın bir sayı elde etmem gerekir. Yüze ulaşmam için 5'in üzerine yazmam gereken kuvvet bu. Şimdi biraz düşünelim. A tabanında log b'nin C sayısına eşit olduğunu düşünelim. Bu da, a üzeri c'nin b'ye eşit olduğunu söyler. Bu yazdığımız üstel sayı biçiminde yazım. Bu ise logaritmik yazım. Şimdi denklemin iki tarafını da istediğimiz tabana göre logaritmik olarak yazabiliriz. Mesela 10 üzeri kaç b'ye eşit diyebilirsiniz. Onun aynı kuvveti b'ye eşit olacaktır. Çünkü 10 üzeri c b'ye eşit. O zaman, iki tarafında da aynı logaritmasını alalım. Unutmayın ki, aynı tabanlı bir logaritma olması gerekiyor. Genel kuralı size kanıtlamak için, eşitliğin iki tarafında da x tabanında yapacağım. O zaman, x tabanında log a üzeri c, renklere bağlı kalmaya çalışıyorum, x tabanında log b'ye eşit oluyor. Logaritmik özelliklerden biliyoruz ki, log a üzeri c, c çarpı log a'ya eşit. Bunu uygularken tabanlar bizim için fark etmiyor. Tabii ki eşitliğin sağ tarafında ise x tabanında log b mevcut. Eğer c'yi bulmak istersek, iki tarafı x tabanında log a'ya bölmemiz yeterli. Dolayısıyla c, x tabanında log b bölü, x tabanında log a'ya eşit. Bu c, a tabanında log b'ye eşitti. Bunu da bir yazalım. Renklerine göre yazarsam daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. O yüzden dikkat ediyorum. C, x tabanında log b bölü, x tabanında log a'ya eşit. Buradan kopyalayıp yapıştırayım. Bunun da c'ye eşit olduğunu biliyoruz. C'yi böyle tanımlamıştık. Kopyalayıp yapıştıralım. Evet, bu da c'ye eşit. Ve bitti. Taban değiştirme formülünü kanıtladık. A tabanındaki log b, x tabanında log b bölü, x tabanında log a'ya eşit. Bu örnekte a, 5, b, 100 ve taban 10'du.